2021'in enleri. Peki öyle açarım videoyu. Mayıs 2022'deyiz. Yani 2021'in en iyileri videosunu yapmak için çok ideal bir zamandayız. Tam vaktinde, her zaman olduğu gibi. Değil mi? Gündemi tam zamanında ve takipteyiz tabii ki. 2021 yapımı 2021'de izlediğimiz en iyi şeylerin bir listesini yapayım dedim. Tabii ki kusursuz bir insan değilim. Dadıklarım olacaktır. Siz 2021 çıkışlı en sevdiğiniz işleri mutlaka yazmayı unutmayın. 2021 Covid'in esas etkisini gösterdiği ilk yıllardan biri oldu. Sinemaya neredeyse hiç gidemedik. Çok az gidebildik. Çoğu stream platformlarına çıktı. Dolayısıyla Covid'den çok etkilenen bir yıldı. Ama yine de çok iyi bazı yapımlarla karşılaştık. Şimdi gelin hazırsanız onları konuşalım. Dediğim gibi sizler de 2021 2021 yapımı en beğendiğiniz, en beğenmediğiniz işleri mutlaka yazın. 2021'in enleri. Listede çok kilit, çok sükse yapan bazı işler eksik olabilir, her şeyi izlemedim. Hatta bazen çok konuşuluyorsa gıcık kapıyorum, izlemiyorum. Mesela Nomadland halen daha izlemedim. Dolayısıyla birkaç kilit şeyi listede görmezseniz siz yazın, hazırsanız başlıyorum. En beğendiğim filmlerle başlayalım. Burada e, çoğunuzun adını duymadığını tahmin ettiğim, beni en çok etkileyen iş In and of Itself oldu. Derek Delgaidio'nun yaptığı bu iş. Aslında bir film diyemeyiz tam olarak. Bir sahne gösterisinin aylar boyunca kaydedilip onlardan yapılan bir iş. Ama nasıl bir iş. Müthiş bir sahne gösterisi. Delgaidio aslında bir e, sihirbaz. E, burada hayatından da öğrendiklerini birleştirdiğim müthiş bir sahne şovu ortaya çıkarmış. Sahne şovu demekle de yanlış olur. Hayatının bir özetini çıkarmış. Kendini sorgulamış, çevresini sorgulamış. İnanılmaz bir iş. Türkçe adyası var mı bakmadım ama bulun, izleyin, izlettirin. Benim için 2021'in en büyük sürprizi, en güzel şeyiydi benim için. Salata'da eski dostum Silenzio, buradan teşekkür ediyorum bu öneride bulunduğu için. O zaman 10 bin abone bizi taraftar takip Ta ediyorsun değil mi? <gülüyor> Yorum yapıyorsun ama. ikinci en çok beğendiğim ismi hiç kimseye sürpriz olmayacak muhtemelen ama tabii ki sürpriz olmayacak. Dün dün. Aa. Hocam birlikte izledik ya. Dün Deniz Vülülüvünün işleri yes, aslında. Yes, yes. Deniz Vülülülüvü en sevdiğim yönetmenlerden birisi ve yine kusursuz bir işçilik ortaya çıkarmış. Çok büyük çakallık yapmışlar. Dün bölüm 1 diye çıkarmamışlar. ve daha perde açılır açılmaz part 1 yazınca diye bir tepki verdim tabii ki. Küfür ettim hatırlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama müthiş bir iş. Deniz yine atmosfer kuruşuyla oyunculuklarıyla, görseliyle ve müzik her şeyiyle kusursuz bir iş ortaya çıkarmış. Dün Kitabı bitirene kadar. O adam olmak istemiyorum ama gerçekten kitabı daha iyi. Geldik... 3 numaraya ama 3 numara demek istemedim, sıralı değil bunlar çünkü. Benim için Power of the Dog, Oscar aldı mı? Oscar'ları hiç sallamadığım için bilmiyorum. Galiba Oscar da aldı Power of the Dog bu sene. Herkese göre bir film değil. Slow Burner dediğimiz yavaş işleyen filmlerden. Ama atmosferiyle, kurduğu atmosferle, görüntü yönetimiyle, her şeyle çok iyi bir film. Kadın yönetmenlerinden ve kadın görüntü yönetmeni de olması lazım çıkmış bir iş. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki işim yine bir Netflix işi. O da, bu biraz sürpriz, herkes benim kadar beğenmemiş ama... Ben kesinlikle bayıldım. O da The Harder They Fall. Yine bir vahşi batı işi ama müzikleriyle, Afrika kültürüyle o kadar keyifle yapılmış, o kadar bir komedi filmi değil ama ben çok keyif aldım çünkü farklı bir nefesti benim için. Reggae müzikleriyle inanılmaz farklı bir rap inanılmaz farklı bir tat. Şimdi biraz tartışmalara yol açayım. Daha önceki videolarda da Tarantino'yla fattım ama. Tarantino'nun yapmak isteyip yapamadığı film olarak e, tanımladım ben bunu. Korkmayan, olduğu şeyden korkmayan, çok kaliteli, çok düzgün bir iş. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle hayatınızı değiştirecek bir film değil. Ben çok keyif aldım. Size de tavsiye ediyorum. Bu dördüncülük orta kısım gene dediğim gibi sıralı değil ama ikiye böldüm bunu. Ridley Scott'ın artık adam 80 yaşında bile nasıl filmler çekiyor? Last Duel'u ve Edgar Wright'ın son işi ilk kez saf bir komedi çekmediği Last Night in Soho'suna vermek istedim. İkisinde adında last geçiyor. <gülüyor> Çok komuyum gerçekten. Last Duel hikaye anlatış tarzı. Yani aynı hikayeyi 3-4 farklı perspektiften anlatışıyla. Filmin bütün olayı bu. Kadının tarafından hikayenin anlatılışı. Erkeğin tarafından hikayenin anlatılışı. Bir bakışın iki farklı kişi tarafından ne kadar farklı yorumlandığı. Last Duel'da bize bunları çok keyifli bir şekilde gösterdi. Ben ondan da çok beğendim bunu. Last Night in Soho'da tamamen oluşturduğu atmosfer, o zamanlar ve mekanlar arası geçişleriyle beni yine vurdu. Edgar Wright'ın sadece iyi bir komedi yönetmeni değil, İyi bir yönetmen olduğunu da gösterdi bize. Ve son gelelim seyirci özel ödülüne. Top 5'e sokmadım çünkü film olarak baktığımızda okey. Ama bana hissettirdikleri anlamında o da Spider-Man. adı neydi? No Way Home. Far From no, no Way Home. Sinemada tek başıma çığlık attım. 36 yaşında bir adam olarak. Çok mutlu oldum. İyi ki 7 filmi de, önceki 7 Spider-Man filminde izlemişiz. Filmi gidip izlemeden önce. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Dedim ki iyi bir film mi? İşte Marvel filmi. Ağladın mı? Spoiler vermiyoruz. Mutlu oldum, çok eğlendim. Çocukluğuma gittim. Spoiler veremiyorum. Çok keyifli bir filmdi. Ona da seyirci özel ödülünü veriyorum. Tek seyirciyle. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmı. En leş işlere, en kötü işlere, benim için hayal kırıklığı veya kabus olan işlere. Onlardan ilki de F9, Fast 9. Arkadaş zoruyla gittiğim, e, sinema salonunda nerede oturmanız gerekiyor videosunda da laf ettiğim bir de Senkron Kaçık izledik filmi ama en son arabayla uzaya çıktıklarında Enda Kayış koptu. Filmin en mantıklı sahnesi de oydu desem anlarsınız herhalde gerisini. Kesinlikle leş bir film ama tabii ki devam filmi geliyor. Benim için 2021'deki en ilginç tecrübelerden biriydi. Arkadaş baskısıyla sinemaya gitmemem gerektiğini de bana çok güzel öğretti. E şimdi seninle gittiğimizi filme küfür edeceğim. O da Forever Purge. Ee, Purge serilerini çok seviyorum. Dizisini de izledik beraber ettik. Filmi o kadar kötüydü ki bu senaryoyu dördüncü kez okuyorum ve her okuduğumda bu filmin konusu neydi deyip hatırlayamıyorum. Ofise kendilerini kapattıkları film miydi bu? Beğenmedim. He tamam isyan falan çıkarıyorlar ele geçiyor falan ha, hatırladım biraz şimdi tamam çok kötüydü. Pearl serisini seven biri olarak beni biraz üzdü açıkçası. Keşke diziye yeni bir sezon çekselerdi bu filmi çekeceklerini. Ve son olarak da iyi başlayıp ben hiçbir şey araştırmadan fragman bile izlemeden filmleri izlemeyi seven biri olduğum için hiçbir şey bilmeden girdiğim ve sonunda kendimi böyle tavan, ayaklarımdan tavana asmak istediğim Malignant oldu o da. Kötü ruhumu ne diye çevirdiler Türkçe'ye. Yani aslında güzel bir atmosferle başlıyor. Bir şeyler ilginç gidiyor ama. Hey, öyle bir yere sarıyor ki dedim. Ay tamam bu bilseydim hiç izlemezdim. Çünkü slasher pek sevmiyorum. Body horror, gore hiç sevmiyorum. Ve tamamen ona sarıyor. Son üçüncü perdede. Ve inanılmaz mantıksız bir şekilde sarıyor. Yani keyifli bir şekilde sarsa izlerdik ama. <gülüyor> falan. izleyenler anladı ama izlemeyenler boş bakmaya devam edebilir. Sakın filme bakmayın yani. Bana boş bakın. Bir daha yapayım sizin için. <gülüyor> Ama bunlar yeterli. Kamera arkam terk etti ortamı. Filmi izlemiş kadar oldunuz. Benim için 2021'inde en kötü işleri bunlardı. Neleri kaçırdım? iyi veya kötü. Çok kötüleri de yazın. İzlemeyeceğim ama bilmiş olayım en azından. Onları da siz yazın. Takip etmeyi, paylaşmayı onları bunları unutmayın. 10.000'e 10 koşuyoruz. Hadi hadi. bir sanki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. <gülüyor>